Son videoya hızlı bir şekilde açıklık getirmek istiyorum ve sonrasında da cisim hareket halindeyken sürtünmenin ne olduğu hakkında biraz düşünmek istiyorum. Son videoda elimizde durgun halde bir cisim vardı ve bu cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin zemine paralel bileşeni 49 newton büyüklüğündeydi. Cisim hala hareketsiz olduğundan dolayı bu kuvvete etki eden dengeleyici bir kuvvet de olmalıydı ve ben bu kuvvetin sürtünme kuvveti olduğunu, yüzeye paralel bir şekilde yukarı doğru ve büyüklüğünün de 49 newton olduğunu söylemiştim. Cisme kımıldatana kadar daha fazla kuvvet uygulayacağımı ve böylece cismin aşağı doğru hızlanacağını söylemiştim. Ve ayrıca elimdeki kuvvet 1 newton olana kadar kuvvet uygulayacağımı ve böylece cismin mutlaka harekete başlayacağını da söylemiştim. Elimde aşağı doğru 49 newton büyüklüğünde bir kuvvet var. 1 newtonla birleştirirsem 50 newton elde ederim değil mi? Bu yeni kuvvet de cismi hareket ettirmemi sağlıyor. Yani sürtünme kuvvetini yok eder. Burada açıklık getirmek istediğim şey sürtünme kuvvetinin her zaman 49 newton olmadığıdır. Cisme herhangi bir etkim olmadığı zaman, cisme etkiyen paralel kuvvet 49 newtondu. Yani sürtünme kuvveti de 49 newtondu ama, cismin üzerine 1 bölü 10 newton büyüklüğünde bir kuvvet uyguladığım zaman, sürtünme kuvveti de 49,1 newtona eşit oluyordu. Çünkü cisim hala sabit haldeydi ve sürtünme kuvveti bu yeni kuvveti de yok ediyordu. Eğer 1 bölü 2 Newton büyüklüğüne bir kuvvet uygulasaydım, toplam kuvvet aşağı doğru 49,5, 49,5 Newton büyüklüğünde olurdu ve cisim hala hareket etmiyorsa, sürtünme kuvveti diğer kuvveti de yok ediyor demekti. Ve bu durumda sürtünme kuvvetinin de 49,5 Newton'a eşit olması gerekiyordu. Kuvvet aşağı doğru 49 virgül 100 binde 99 newton olsaydı, sürtünme kuvveti de aynısı olacaktı. Ve toplam kuvvet 50 newton olduğunda, cisim hareket etmeye başlayacaktı ve bu da bize sürtünme kuvvetinin artık cismi sabit halde tutmaya yetmediğini ve cismin aşağı doğru ivmelendiğini anlatıyor. Durgun halde, sürtünme kuvveti cisme uyguladığım kuvvete bağlı olarak değişir. Şimdi farklı bir duruma bakalım. Evet, ekran biraz karışmış, o yüzden cismi tekrar çizeceğim. Son videoda belirttiğim gibi, elimizde ahşap bir yüzey var ve cismimiz de yine ahşap. Biliyoruz ki, yerçekiminin yüzeye paralel bileşeni, aşağı yönde 49 newton büyüklüğünde bir kuvvet. Yerçekiminin yüzeye dik bileşeninin de 49 karekök 3 newton büyüklüğünde bir kuvvet olduğunu da biliyoruz. İki video önce hesaplamıştık diye hatırlıyorum. Ayrıca, cismin yüzeye dik bir şekilde hızlanmadığını biliyoruz. Ve bundan dolayı da, yerçekimini etkisiz kılacak yüzeye dik bir kuvvetin de cisme etki ediyor olması gerekir. Ve bu kuvvet de 49 karekök 3 Newton büyüklüğünde. Bu cismin durgun olduğunu düşünmek yerine, bu sefer sabit bir hızda hareket ettiğini varsayalım. Bu video için, hızın aşağı doğru olduğunu varsayalım ve sabit hız ve Yüzeye paralel bir şekilde ve aşağı doğru 5 metre bölü saniye büyüklüğünde olsun. Şimdi cisme etki eden bütün kuvvetler nelerdir? Bu arada dikkatli olun çünkü toplam kuvvetin elimizde. Toplam kuvvetin elimizde olduğunu ve cismin hareket ettiğini söyleyebilirsiniz ama Newton'ın ilk kuralını hatırlayalım. Dengelenmemiş kuvvet cismin hızlanmasına sebep olur. Ama hızımız sabit ve doğal olarak cisim hızlanmıyor. Eğer bu yönde hızlanmıyorsanız, bu demek oluyor ki, bu yöndeki kuvvet dengelenmiştir. Yani tam ters istikamette cismi aşağı doğru hızlanmaktan kurtaracak başka bir kuvvet olması gerekiyor ve bu kuvvet de 49 newton büyüklüğünde. Ve düşündüğünüz gibi bu kuvvet sürtünme kuvvetidir. Son videoda sürtünme sabitti ve 49 newtondu ve cisim de durgun haldeydi. Ve bu durumda, elimizde 50 Newton büyüklüğünde bir kuvvet olana kadar cismi dürteriz ve cisim hareket etmeye başlar. Şimdi başka bir meseleye, başka bir konuya atlıyorum. Cisim, 5 metre bölü saniye hızda aşağı doğru hareket ediyor ve biz, durgun sürtünmeyi yok etmek için ne kadar kuvvetin gerekli olduğunu bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki, bu cismin sabit hızla hareket etmesini sağlayacak bir sürtünme kuvveti var. Ve bu kuvvet, yerçekimi kuvvetinin yüzeye paralel bileşenini tam olarak yok ediyor. Şimdi elimizdeki verilerle diğer bir sürtünme katsayısı olan kinetik sürtünme katsayısını hesaplayalım. Kinetik sürtünme katsayısı. İleride durgun sürtünme katsayısının neden bazen kinetik sürtünme katsayısından farklı olduğunu anlatan bir video çekmem gerekiyor. Bu arada, kinetik sürtünme katsayısının Yunan alfabesindeki mü harfi, çok sevdiğim bir harf her zaman, mü harfi ve altına da k yazarak ifade edeceğim. k bu arada kinetiği, kinetiğin k'sını ifade ediyor. Ve bu katsayı, sürtünme kuvvetinin büyüklüğü bölü, cisme etkiyen dik kuvvetin büyüklüğüne eşit. Yer çekimi kuvvetinin yüzeye paralel bileşeninin değerini biliyorsunuz. Açının da 30 derece olduğunu varsayalım. Böylece kinetik katsayı hesaplayabilirsiniz. Herhangi iki materyal için bu formülün genellikle doğru olması süper bir şey. Mesela ahşap üzerindeki ahşap bir cisim veya zımpara kağıdı üzerindeki zımpara kağıdı için doğru oluyor. Eğim, kütle ve hatta gezegen farklı olsa bile veya birisi cisme tepki kuvvetini değiştirecek bir kuvvet uygulasa bile bunu tahmin yürütmek için kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi bize verilenler bunlar çekim kuvvetinin yüzeye paralel bileşenini dengeleyecek sürtünme kuvveti 49 newton ve yüzeye dik olan tepki kuvveti ise 49 karekök 3 newton büyüklüğünde. Sadeleştirirsek ne çıkar? 1 bölü karekök 3 sonucunu elde ettik. Sayıyı şimdi tam olarak hesaplamak için bir hesap makinesine bakalım. Yuvarlarsak 1 bölü karekök 3 0,58'e eşitmiş. Birim kullanmıyorum çünkü her iki kuvvetin de birimleri aynı ve birbirleriyle sadeleştiler. Yani bu birimsiz bir ölçü. Buradaki ilginç olan şey ise aynı materyalleri kullanmamıza rağmen kinetik sürtünme katsayısının durgun sürtünme katsayısından daha düşük olması. Bazı materyaller için farklı olmayabilir ama bu ve daha başka materyaller için kinetik sürtünme katsayısı durgun sürtünme katsayısından düşüktür. Ve kinetik sürtünme katsayısının durgun sürtünme katsayısından daha büyük olduğu bir durumu asla göremezsiniz. Sürtünmenin cisim hareket halinde olduğu zaman neden daha az potansiyele sahip olduğunu kuramsallaştıracağız. Genel olarak söyleyebiliriz ki, kinetik sürtünme katsayısı durgun sürtünme katsayısından daha düşüktür veya eşittir. Yani cisim hareket ederken, cisme etki eden sürtünme kuvveti, cisim durgun haldeyken etki edenden biraz daha azdır. Bir sonraki videoda bu durumu daha derinlemesine inceleyeceğiz. Hoşçakalın.